Şimdi ikinci çekimimiz olduğu için benim ortak diğer elde çok sinirlendi. Çünkü ben daha çok hayatta kaldım. <gülüyor> <gülüyor> o da şeyden kaçtığı için adamlar beni özgürüyor mu yolu almış dedi. Ben, Sanki fakir önemi de komşu, komşu bandığına girmek istedi. Ben sana dedim arkamda gel gelmedin sen. Ya konuşma ya ufff! Ben dedim mi? Demedim. Sen dedin de ben bilmedim ki adam adamlardan öldürecek. Açacak mı? Ben mi açacağım? Sen mi? Şey başlatamaz Hayır, Haydi, ağam başlattı. Yalnız sen bu oyunu bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> kanka <gülüyor> Kanka kaydı kapatıp kapatıp <gülüyor> Sen şöyle topunu şimdi Sen ne <de> olay <var> ya <gülüyor> Ne oldu? Sen <gülüyor> ne Sen bu oyunu bilmiyorsun Öldün <gülüyor> <gülüyor> Ne Neylesin sen? Ha burada İyi. İki yani ya. İki yani. İki yani. <gülüyor> Diğer el öldü hiç. Iki yani. İki yani. Valla. Kanka bu sefer arkamda gel. Hadi Sen arkamın önünde. Tövbe ya. Tövbe. Ağzını <gülüyor> ya gerçekten. Şu söylesin ha. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> benden iyi ki oyunu bilmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Kendin sanki birinci olanlar. <gülüyor> sanki oyuncu da oyunda birinci, birinci sırada. Ee, kanka ben. Ee, ben ne benim ki bu oyunda uz uzmanım. Sen dedin, ben senden iyi oynayayım ama sen benden önce öldün. Onu da yap. Sen de dedin. Sen mi ben çeksin aşağı? Yok kız sen kendin gidesin. Bak beni de bıraktı. Sen ne haklıyı bilirsin ya? Oğlum ben seni getiriyorsuz acaba kadar sinemasına mı? Benden ki Yavuz yine. Niye ben mi? Hey, <gülüyor> yala dur dur söyle beni gelsin. <gülüyor> <Gülüyor> İki saat Şimdi inan Şimdi, şimdi, şimdi inan Beni vuracağım Gel gel gelin, gelin. Geliyorum Al bir, bir ateş mi etti? Bana mı öyle gel Hop soğuk. Al bunu da Neredesin? Allah'ım ya! Nereye gittin sen? Ya neredesin Allah aşkına ya! <gülüyor> İçerideyim! Nerede? <gülüyor> Dışarıda? İçeride içeride kanka! İçeride nereye? Alo! buradayım. Hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> senin beni var! <gülüyor> ya gala! Ben dönemiyorum! Nereye gittin ben anlamadım. Baba burdan iman gözün kenarında. İngela. <gülüyor> Allahım kapıyı bile bulamıyorum. İngela. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kapı senin gözlerine girmedi. <gülüyor> ha var. Yok burada değil. İngela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kanka baba bu. İyiyim Gel gel gel Ağırma Ağırma Ağırma Ağırma Ağırma Ağırma Gel bunu gel Ne ne Buraya buraya Gel bunu daha Ne ne de Bu ne Nereye destek? ya daha ben burdan Hadi hadi birisi ateş Vallahi bir birisi ateş ediyor Ben içeri kanka Aman kendini yorma <gülüyor> Tamam kendimi yormam Ben kaçıyorum kanka ben ne düşünüyorum Alana, alana gel alana, valla alana geliyo ya Alo Burdayım burda adamı öldürdün ben git kaçıyorum, sen ne yapayım, sen yap ya? <gülüyor> yap sadece kaç başkadan bir şey yap e ne yapam başka bir şey yapamam. <gülüyor> Yukarıdan bir ev var, eve girem Gir, gir ben geliyim <gülüyor> Girdim Hızı konay oradan bir var beni öldürelim Hadi bakalım Birim bana <gülüyor> diş, diş var. <gülüyor> bir. Alo Adam beni sen senin çerde okusun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yatıyım <din. Gelim. gülüyor> Dur geliyim seni gel Allah aşkına gelmiyorsun geleceğin öleceğin gel, öyle, gel böyle ya gelim gelim bunu... Alo Allah ya alıyorum. Yani Melike geldi şu an adam öldü biri diye düşünüyorum Melike Alkon ban alam gitmiyorsun. Affedin Melike Alkon ban alam gitme ha bak o adamı o adamı öldür Melike. <gülüyor> Adam neydi? Ne üç yaptın? tane ne? Üç, üç tane ne yaptım yeminime? Hadi gel gidelim. Ne, sen ne edersin? Ama burada. Dur geleyim. Ya koşma koşma. Hadi senin tarafından gidelim. Gelme gelme gel gel, gel gel bu tarafa gidelim. <gülüyor> sen bu evlere girdin. Yok. Aynen o aynen. Şöyle gibi gezi Sanı...yoo... Ya, ben yapayım mı? <gülüyor> eee hadi Kanka hangi tarafa gidin, Gel bir sinaka al! Hani? var mı ne? Ben da, Bu daha iyidir ha Aldım... İşte tamam diyor. hadi gidelim. Nereye? Yahu nereye gidiyorsun? Böyle cehenneme gidiyor Sen ne neresin? <gülüyor> kanka gel gel kanka. Gelim gel. Bak bunda şey var ya otomatik bir şey var. Silah? Alam Ağını al Aldım Elindekini bırakma Kuzuyu bırak Tamam aldın hadi Mühim hatta koyuyor Hadi gidelim ha, Nereye gideceğiz Düğünde birazcık dur hatta Kanka desin? ah vur ne yapıyorsun sen? Sanki bez kullanayım. Seni vurdular mı? Yok ben o değildim. Allah veli kidim. Dur dur gitme yavaş git. <gülüyor> Durmadan iç sen de vereyim. gel sen de vereyim. Yok, benim. <gülüyor> gel, gel, gel. <gülüyor> Af. Gel, gel. Araba yok buna buralarda. S senin yüzünden arabalar gitmiş. Yavaş git, yavaş. Birinci olacağız ha? Kaç kişi kaldı? 32. 32 kişi <gülüyor> kaldı. Oğlum bunlar nerede ki? Senin kaç leşin var? Sıfır. Ka, beninki üç tane leşim var. Sen... Başarlı tut mu? Kalk kalk kalk geçti geçti. Dur dur dur dur. Kanka neydesi? Muta immuta. Kanka kanka futa futa. Angita. Futa futa. Kanka angita futa. Kala beni bilmez edik. Ayabu ayabu eminim. Kanka canan tarap geldi. Ha. Sen niye ki at gele yat gele yat. Yere yat, yere yat. İçine içe koydular ya. <Gülüyor> Neredesin kanka sen? Sus sus sus! <Gülüyor> Arkada. Adam var! He. Adam var da nereye gitti o? Hani nerede? Arkamızda kanka. Dur dur dur kanka dur. kanka sana tarafa geliyorum arkanda <gülüyor> sen çok yakınsın ha ona duydun mu beni neydi ne duydun mü ne dedin ama tamam senin yanında kanka geleyim Geleyim mi? Dur no. dur dur dur bana tam Arabayı almak kaçak Tam dibinde Gördün mü adam? Kanka bin bin Op, Dur dur araba Bin Bin bin gel, bin, bin bin bin ben. Dur geliyim bir bekle <gülüyor> Kanka sen yavaş sürüyorsun ya Kanka olmamay ki Benim ölümüne uçuracağım. Dedim ya, o sünecik. Ben yere ki. Yok yok. Bent ort. Bak, ana. Al Ananı ortala. Kanka. Ananı ortala. Ortada bir de inin. Tamam. Ben. Tamam bir tamam. sorun <gülüyor> Kanka Şurada bir de inek Aba ev nerde evlere gitme gitme Orda Ne? Vay be Kanka hele bir bizi getirdin ki <gülüyor> gel Ne çabuk, yukarı sen. Ya, ben hızlı bir adam. Maşallah. Aynen. Sen orada ne yapıyorsun? <gülüyor> ya bana cevap versene. Alo kimseler buldu Ç yine aşağı indi Gitti ya, konuşamıyorum, çabuk. Nereye gitti o? ne yapıyor? Kanka nereye gidiyorsun kanka, gel gel, burada durak. Akka, <gülüyor> sen niye bana cevap vermenin? Lokasyonu marka. Sen bu Gel arabaya. Gel arabaya. Ya şimdi konuşur Eda. Ya. Yarabbim. Öyle <gülüyor> mikrofonu ön söz geli. Her sözün geli bak ne güzel geli. Sen mi sürüsün? Yok, deden sürün. Ağla. Yok. Bu, değil. Kanka. Ne? Alanın ortasına git. Öyle yap. Alanın ortasına. Yakıt bitti Ya, Yakıt mı bitti? Allah kahretsin. Kalktık elinizi alandan çekelim. Geç takip, takip et beni bakılırsan bana söyle <gülüyor> merkez şu kulaklığımın yukarıdan bile döne gittim <gülüyor> merkez biraz ortağa doğru gitmemiz lazım <gülüyor> alana bak he şey <gülüyor> aynen bu arada Melike şu an mausu kullanıyor, o, o yar, yardım ediyor. Kanka hadi alana koş. E valla ben alana koşayım da sen gelmiyorsun. Gel hadi buraya. Ama ben burada yere yatacağım şimdi, tamam mı? Yatma yatma, koş koş. Dur Burda yatır Ya niye yapma ya? Ya Koş koş e, Koşumuş işte? ya Alana girek yatarız On dört kişi kaldı Birisi kaldı <Gülüyor> Vay babo Beni vurdular Beni vurdular Aaaa Altıncı olduk Kanka I need to do dinner making chicken on